Süresi enler Türkiye'nin tarafsız olan bazı ülkeler karşınızdayız ben neyimize takılmazat hâli haber noktakomanla başlıyor değerli dostlar yaklaşık 20 22ye kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar sosyal platform haber Pinterest Tarık Haber, Ellen Tarık Haber, TikTok Haber, Facebook Tarık Haber, Bing Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber. YouTube'da Root Yılmaz Zett Craft'ta 0830 Tarık Haber TV ve Kemal Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı takip çakursak Big olayları da yayınlayız. bir kolay kanalımız Tarık Haber TV bizlere ulaşabilirsiniz. Uçanın yayında yayındayız. yarın da kanalımız dostlar like kanalımız tarih haber tüyen bize ulaşabilirsiniz. Twitch kanalımızda yayın veririz değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar, Twitter'da sesli odular var biliyorsunuz. Twitter kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Etiketlerimizi yazalım değerli dostlar. Bunun olayla yayılayız değerli dostlar. Normal live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve vakit kaybetmeden ilk haberimize geçelim değerli izleyenler. Efendim bugün biliyorsunuz 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun değerli izleyenler. Ve o vesile ile e, gözde bugün saray şu an değil Erdoğan'a önemli açıklamalar geldi. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü de açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son dakika haberine göre Türkiye'nin darbe gelişimine karşı kazandığı demokrasi zaferini bugün yurt çapında düzenlenen etkinlikleri anlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un... Son dakika 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar. 15 Temmuz 2022 18.55. Karşı kazandığı demokrasi zaferini bugün yurt çapında düzenlenen etkinliklerle anıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un simgesel yerlerinden Saraçhane'de halka sesleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen anma programına gelen vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydan alındı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu. Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalye ile geldi. Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı. Şehitlerin ismi tek tek okundu. 15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar burada diye karşılık verdi. Son dakika, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı. Bahçeli'den Saraçhanede önemli açıklamalar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de etkinliğe katıldı ve sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halkı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde. Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geride bıraktığımız kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl dönümü. Yakın tarihimizin en alçak darbe girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Destan yazdık. Darbecilerin uçaklarına, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık temenni ediyorum. Kardeşlerim, toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğumunda akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır. Önümüzde büyük bir hesap var. başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Bizim Mehmet'imize saldıranlarla onların parlamento uzantılarıyla beraber el ele yürüyorlar. Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Dosta düşmana kendimizi ispatladık. Sek düşmana bir kez daha kendimizi ispatladık. Bundan sonraki süreçte de ispatlamaya devam edeceğiz. Birisi de akşam saat 23.00 T Yeşilköy Havalimanı'na gelmişti. Haberim olsaydı ben de beklerdim diye haber veriyor. Ve FETÖ'cülerin kontrolü altında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Orada TV karşısında kahvesini yudumlarken biz de havalimanına iniyoruz. Orada on binler vardı. Allah sizlerden razı olsun. Bu buluşmanın adi Cumhur İttifakı'dır. Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Aynı anda şu anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü katler aynı anı. Şu arka tarafında olan süs havuzlarının dili olsa da o gece abdestsiz şehit olmam için kendine uzanan elleri anlatsa. Ankara'daki TBMM'nin dili olsa da üzerlerine bomba yerken milletin vekillerinin ölüme nasıl meydan okuduğunu anlatsa. Bizler tarihi yazan değil, yaşayan insanlar olarak elbette bu muhasebede hakkımıza düşen yerde duracak, hakkımızda verilen hükme rıza göstereceğiz. Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere uğramaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için çalışacağız. İstanbul'da sel afetinde sorumlular neredeydi? İstanbul'da sel afetinde sorumlular neredeydi? Kardeşlerim, aynı şekilde Ankara'da neredeydi? Bunların hesabını 2023 tesandıklarda sandıklarda sormaya var mıyız? Fakat durmak yok, çok çalışacağız. Cumhur ittifakı olarak bu hesabı sormaya hazır mıyız? Mesele bu. Çünkü bizim soracak hesabımız var. Zira bizim demokrasi ve kalkınma devrimimizin en büyük şahidi İstanbul'dur. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefimizden taviz vermeyeceğiz. Ben sizin inancınıza güveniyorum. Ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı kendi ellerimizle sunmayacağız. İnşallah 2023 imtihanını da başarıyla vererek yolumuza devam edeceğiz. Ben sizin bu imanınıza, bu inancınıza güveniyorum. Rabbim bizleri bu yolda daim eylesin. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler. 15 Temmuz gecesi gördük ki güneş batınca üzerimize düşen karanlığın hükmü ertesi günümüz eserler dönüm noktalarından biridir. 2013 yılından bu yana verdiğimiz mücadelenin yeri ayrıdır. Gezi olaylarının sebebi asla ağaç ve çevre hassasiyeti değildir. 17-25 Aralık Yargı Emniyet darbe girişiminin sebebi hukuk, adalet değildir. 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi milletin çıkarı için değildir. Bugün halen vermekte olduğumuz mücadelenin hiçbir ölçüye uyan bir tarafı yoktur. Tahammül edilemeyen Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır. FETÖ'ye rahmet okutanlar var. Ne diyor Bay Kemal? Bu bir tiyatroydu diyor. 252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor. Ben şimdi soruyorum. FETÖ'ye rahmet okutanlar var. Daha ne olacak? 252 şehidimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Kusura bakmasınlar. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. Hiçbir proje geliştirmeden sadece laf salatasıyla insanların duygularını istismar edemezsiniz. Yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre siyasetlerini değiştirenler bu topraklara ait olamazlar. İnsanlar darbeye direnirken hainlerle anlaşıp kaçacak delik arayanlardan siyasetçi olmaz. Sadece PKK Avrupa Birliği kayıtlarında vardı. Bu son NATO zirvesinde YPG'yi PYD'yi, hey FETÖ'yün ato kayıplarına girdik. Dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Aksi takdirde bizden olur alamazsınız dedik. Ve girdiler. Olay bu. Bay Kemal'in işi gücü güneyde. Yaşadığımız sorunların küresel ve bölgesel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 Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Aynı anda şu anda Ankara'da da Kızılay başta olmak üzere ülke genelinde şu törenler yapılıyor. Çünkü katler aynı anda atıyor. İşte bu buluşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Saraçhani'deki şu arka tarafında olan süs havuzlarının dili olsa da, o gece abdestsiz şehit olmamak için kendine uzanan elleri anlatsa.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 Hayat pahalılığı başta olmak üzere sıkıntılar yaşıyoruz. Şundan emin olun omuzlarımıza binen yük kalıcı değildir. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hayekalılara faiz yükü bindiriyormuşuz. Allah nasip ederse bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona da kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntılarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harcı biz kaldırdık. Bugün 31 milyona yaklaşan istihdamımızla, sanayimizle, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Yeter ki hedeflerimizden kopmayalım. Türkiye'yi bugün durduramazlarsa önümüzdeki bir asır boyunca tekrar yakalayamayacaklarını biliyorlar. Biz Türk milletiyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan için dikkat çeken sözler geldi değerli izleyenler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Devlet ba Bahçeli ba Basın Bakın cümlesini nasıl bitirdi? Son dakika. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı. Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti. Son dakika haberi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Saraçhane'de önemli açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törende yaptığı konuşmasını, Aziz İstanbullular bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. ''Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız'' sözleriyle bitirdi. Son dakika, Türkiye'nin Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında İstanbul Saraçhane Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, devletin birliği ve bekasının her türlü siyasi angajmanın önünde olduğunu belirterek, bu aziz vatandan başka yurdumuz yoktur. Saflarımızı sıkı tutalım. Türkiye karşıtlarının cenderesine dar boğaza direnelim. Türkiye ve Türk milleti sonsuzlukla buluşsun. Aziz İstanbullular bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 6. yıl dönümü töreninde bir konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. 2016 yılının 15 Temmuz'unu bu övüncün beratı ve belgesidir. Mis ateş çemberleri yararak bu günlere ulaşıldı. Nice badirelere direnç gösterilerek bu cennet vatan aleke düşürülmemiştir. Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bugünlere gelen şehidin göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Nitekim tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Hamdolsun milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakarlığı sayesinden teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir. Milli Birlik ve dayanışma ruhu FETÖ durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Uzun zamandır özleminin çektiğimiz kardeşlik ve yardımlaşma duygusu ayağa kalkarak uçak ve helikopterlerin önü perdelenmiş son aşamada imha etmiştir. FETÖ kurmuş tuzağa çekmiştir. Demek ki soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle altyapı oluşturmuşlar. Müdahale için uygun zamanı kollamışlar. FETÖ hem ordumuza sızmış hem de devletin kılcal damarlarına nüfuz etmiştir. İlk ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz tarihi zorunluluk olduğu şu günlerde yeni tartışmalara kapı aramalar, eski defterin sayfalarını kaldırmak bize göre anlamsızdır. 15 Temmuz'dan ibret almak ve ders çıkarmak lazım. Siyasi düşüncesi parti aidiyeti ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, Gayesi Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde mutabakat sağlamak olmalıdır. Devletin birliği ve bekası her türlü siyasi angajmanın önündedir. Bu kadar etrafımız kuşatılmışken, siyasi kamplaşma ve çekişmeler en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaştıysa, Meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse ülkenin istiklal ve istikbaline aynı şekilde müdafaa edecektir. İnancım bu duruş beklentim bu şekildedir. Siyasi ve ideolojik aidiyet ne olursa olsun her vatandaşımız Türk milleti kimliğinde buluşmalıdır. Türkiye asla zillete düşmeyecektir. Türkiye'den yana olanlarla Türkiye'nin karşısında duranların mücadelesinin bitmeyeceğini belirten Bahçeli, şu şekilde konuştu. Adı ki 15 Temmuz gecesi başkentine ateş yağan bir ülkenin milletin başka bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor, inanıyoruz. Milli beka ve huzurun yüceltilmesi amacına hiçbir tereddütle kapılmaksızın gönülden bağlılığa gelecek nesiller adına zor ancak onurlu bir hizmeti yerine getirmeyi hak edecek şekilde donanım ve hazırlığa ikbal değil. İstikbale hazırlanan karakter onuruna, iç ve dış mihraklarla karanlık ilişkinin olmadığı aydınlık ve tertemiz bir yapıya sahip büyük bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bizatihi kendisiyiz. Cumhur ittifakıyız. Türkiye ve Türk milleti karşısında toplanan sıralanan odaklarla can pahasına olsa mücadeleden kaçınmayız. Bu kapsamda Türkiye'mizin bugünkü hassas ortamda siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz. Aksini yapanları da hoş görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere karmaşadan mal kaçırmaya çalışanlara, Gizli gündemle yatırım yapanlara bunların oyununu çatır çatır bozarız. Türkiye kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye asla zillete düşmeyecektir. Tarihimizde hiç görünmemiş ne varsa 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz sabahına kadar vuku bulmuştur. Türkiye'nin ihtiyacı farklılıkları kaşıyan değil, birleştiren, ayrılıkları kışkırtan değil kucaklayan millet kimliğinde buluşturan, Birliği ve düzeni bozmaya çalışanlara hak ettiği dersi veren bir iradedir. İfadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti. İ 2023 yılında daha çok müessir ölçüde yarınları inşa ve ihya edecektir. Biz Türk milletini yaşatma konusunda ant içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan sevdalısıyız. 15 Temmuz gecesi uçak uçurup, Helikopter gezdirenler o alçaklara metiye düzenler, onların haçlı işbirlikçisidir. Bu maaşaları tutanlar kanlıdır. Türk milletinin ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görünmemiş ne varsa 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz sabahına kadar vuku bulmuştur. Güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman kollamıştır. FETÖ'cü teröristler Asya'nın Hristiyanlaştırılmasına görevlendirilmiş. İnsanlığın ve inancın yüz karalarıdır. Türkiye ile hesabı olan Türk milletinin tarihsiz kimliğinden rahatsız olan çevreler terörist başı Gülen'i elinde tutmuşlar. FETÖ'cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa, kimin hedefine uyuyorsa, onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı dönemlerinden mis darbe ve ihtilaller yaşanmıştır. Hiç Hiçbiri 15 Temmuz kadar bu milleti sarsmamış ve derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalayan hainlerle 1920'lerde Söğüt'te ceddimiz Osman Gazi'nin türbesini tekmileyen, haç atan barbarlar arasında en ufak bir fark yoktur. Üzerinde yaşadığımız topraklar tarih boyunca Türk'ün kanıyla sulanmıştır. Mensup olduğumuz millet asırlardan bu yana bağımsızlığa ve onura düşkün olmuştur. Rehavete kapılmayacağız, tehditlere kulak asmayacağız. Hem kardeşçe yaşayacağız, hem de birbirimize saygı duyup hoşgörü ve uzlaşmayı canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur, bunu bileceğiz. 15 Temmuz'da millet kenetlendi, oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu birlik mutlaka korunmalıdır. Vatan bayrak ve mukaddesat ortak faydasında Türkiye'nin şeref ve haysiyetini savunmak hepimizin milli görevidir. İster FETÖ, ister kanlı işbirlikçisi PKK, PYD, isterse aynı karanlık yolun diğer işbirlikçileri olsun Türkiye'yi geçemeyecek Türk milletini yenemeyeceklerdir. Bir olalım, Türkiye'nin milli dava istiklerine bağlı kalalım. Türk milleti dünya döndüğü müddetçe bu vatanda varlığını muhafaza edecektir. Cumhur İttifakı hissesine şehadet düşse bile bunu seve seve üzerine düşeni yapacaktır. Süper güç Türkiye'ye cumhurla basıl olalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları kaydetti. Demokrasi dışı arayışların kaynağı ülkenin kötüye gittiğine sistemin rayından çıktığına dair temelsiz kaygılar oluşturmuştur. Yıllardır birbirini besleyen güç aktaran döngüyle önce ekonomik kriz, sonra toplumsal bunalım, yönetim istikrarsızlığı talihsiz bir çark olarak milletimizin demokrasimiz üzerinde dönüp durmuştur. Siyasetçiden ümidi kesenlerin, milletle kucaklaşamayıp yönetimden uzak kalanların en büyük arzusu demokrasiyi bypass ederek iktidara gelebilmek olmuştur. Bu sebeple demokrasinin işlediği dönemlerde bile olağanüstü beklentiler eksik olmamıştır. Duygu ve niyetlerinin sürekli sıcak tutan ara rejim hevesliler arayışlarını sürdürerek ülkemizin talihsiz bir gerçeği olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Antidemokratik eğilimlerin önünü kesmek, çözümü siyaset içinde görenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz bu sorumluluğun idrakindeyiz. Türk milletine sıçratmanın hedefindeyiz. Allah'ın izniyle de başaracakız. Çağrımız birlik ve dirliğidir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlaradır. Her yüremizi kardeş bilen herkesle omuz omuza varız, buna hazırız milletin oyunlarını bozmak için tetikteyiz. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız vardır. Bizim ülkemizden başka yerimiz yurdumuz yoktur. Daha fazla kaynaşalım, safları daha sıkı tutalım. Türkiye'nin karşıtlarının bizi içine çekmeye çalıştıkları cendereye mahkum etmek istedikleri darboğaza hep birlikte direnelim. Süper güç Türkiye'ye cumhurla vasıl olalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız. Bu aziz vatandan başka yurdumuz yoktur. Saflarımızı sıkı tutalım, diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti. Türkiye karşıtlarının cenderesine darboğaza direnelim. Türkiye ve Türk milleti sonsuzlukla buluşsun. Silah yoluyla değiştirmeye çalışanların senaryolarını yırtıp atmak için bir olalım. Doğrulalım ayağa kalkalım. Hainleri güldürmeyelim. Bağımsızlığımızın sembolü al bayrak altında toplanalım. Gün dayanışma günüdür. Büyük düşünme istikbalimize sahip çıkma günüdür. Aziz İstanbullular bu memleketin evladı olarak diyorum, yanlış anlamayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız. İHA! Yaklaşık 22'ye kadar bu ekranlarda izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte İstanbul'da geliş tarihi kalptansan istediği Fenerbahçe kaptı değerli izleyenler. Son dakika ve göre Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken transfer çalışmaları sürüyor. Lincoln, Henry, Almino Bruma, Emre Mor, Thiago Çukur, Loeschus ve Willian Aroyu kadrosuna kadar Sarajö etkilerde Galatasaray'ın gündemine gelen Joe Petro için harekete geçirmişti İtalyan basını. Fenerbahçe'nin çayları ile kesin olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. Son dakika, Galatasaray'ın istediği Boao Pedro'yu Fenerbahçe İstanbul'a getiriyor. Transferde anlaşma tamam. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Lincoln Henry'u, Armindo Buruma, Emre Mor, Thiago Çukur, Joshua King ve Willian Araoyu kadrosuna katan Sarı, lacivertliler Galatasaray'ın da gündemine gelen Boao Pedro için harekete geçilmişti. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin cagliariyle kesin olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev maçını beklerken bir yandan da gözünü transfere çevirmiş durumda. Şu ana kadar kadrosuna 6 futbolcuyu katan Sarı, Lacivertliler, Galatasaray ile Boao Pedro transferi için yarışa girmişti. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'de teknik direktör George Lassus'un isteği doğrultusunda hücum hattına takviye için harekete geçmişti. Transfer bitiyor. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da anlaşma aşamasına geldiği ancak şartların uyuşmaması nedeniyle askıya aldığı Boal Pedro transferinde sona yaklaştı. Taraftar heyecanlandı. İtalyan basını, transfer ateşini yaktı ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Bol servisi Haberde Fenerbahçe'nin ile anlaştığı ve transfer için 6.5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. Sözleşme 3 yıllık Starı lacivertli kulübün oyuncuyla da anlaşma sağladığı belirtilen haberin devamında Boal Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Menajeri 16 Temmuz'da, kendisi haftaya geliyor. Teyandan Pedro'nun menajerinin 16 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'a geleceği duyuruldu. Fenerbahçe ile İtalyan golcunun menajerinin son detayları görüşeceği ve Boao Pedro'nun da gelecek hafta İstanbul'da olacağı ifade edildi. 8 yıldır İtalya'da Oyuncu'nun kurucu olarak görev yapan Boao Pedro, 1 Eylül 2014 tarihinde Portekiz ekibi Estoril Praia'dan Cagliari'ye 1.3 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transfer oldu. Cagliari ile 270 resmi maça çıkan Boao Pedro, 86 gol atarken 28 de asist yaptı. Boao Pedro, İtalya milli takımı formasını 24 Mart 2022'de Kuzey Makedonya'ya karşı oynanan Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff maçında bir dakika giydi. İtalya'nın Türkiye ile 29 Mart 2022'de oynadığı hazırlık maçının da kadrosunda yer alan 30 yaşındaki futbolcu oyuna girmemişti. Onlar haberlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20 2022 kadar bu ekranlara taşıyıp diğer haberlerimizi kaçırmayın. Güncel piyasalarda alarm veriyor. Kimse beklenmesin. Eylül ve ekiple değeriz yani. Kerem tevbe... Otomobildeki sorunlar nedeniyle ikinci el otomobilde yaşanan fiyat artışı olmasını nedeniyle durma noktasına gelen ikinci el araç satışlarına bayram bile fayda etmedi. Fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara araç fiyatlarında daha büyük köpüklerin oluşacağını söyleyen yani sektör telifizcileri buna rağmen fiyatların Eylül ve Ekim ayına kadar böyle devam edeceğini altın çizdi. Araçta ÖTV ve KDV indirimi içinse çok iddialı bir çıkışta bulun açıklama kimse beklemesin Eylül ve Ekim aylarında sıfır otomobildeki sorunlar nedeniyle ikinci el otomobilde yaşanan fiyat artışları devam ediyor fiyatların yüksek olması nedeniyle durma noktasına gelen ikinci el araç satışlarına bayram bile fayda etmedi fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara araç fiyatlarında daha büyük köpüklerin oluşmayacağını söyleyen sektör temsilcileri Buna rağmen fiyatların Eylül ve Ekim ayına kadar böyle devam edeceğinin altını çizdi. Araçta ÖTV katma değer vergisi indirimi içinse çok iddialı bir çıkışta bulundular. Hocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Ticaret Meclisi üyesi Fahrettin Batı, Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç satışında ciddi beklentilerinin olduğunu fakat son günlerde otomotiv sektöründe durgunluk yaşandığını belirtti. Batı, bayram sonrası ticaret merkezimizi gezen insanlar vardı ama bunun yansıması bir hafta sonra olur. Önce insanlar araçları gezer, görür ve test ederler. Sonra tespit ettikleri araçların muadillerini araştırırlar ve daha sonra tekrar almaya gelirler. Bu da bir hafta içerisinde etkisini gösterir. Haziran'ın ilk haftalarındaki hareketlilik ve yoğunluğu bekliyoruz dedi. Ukrayna'da kabloların üretildiği fabrika vuruldu. İkinci el araç fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin çip krizi ve kablo tedariği sorunu olduğunu vurgulayan Batı, şu ifadeleri kullandı. İkinci el araçların kesin artış sebebi, sıfır araçların otomobil bayilerinde yeterince olmamasıdır. Bunun sebebi de çip ve kablo tedariği sorunudur. Amerika, Çin ve Tayvan'da dünyada en büyük çip üreten fabrikalar bulunuyor. Buradaki fabrikalar kısıtlamaya gittiler. Kullanılan maddelerin, kimyasalların yeterince dünyadan temin edilemediğini, mal bulmada sıkıntı yaşadıklarını söylediler ama bence altında art niyet var. Üretimi daraltarak ürettikleri mamulleri birkaç katına satmak istiyorlar. Bir de Ukrayna'da vurulan Kaplo fabrikası var. Kablo fabrikasını vatandaşlarımız elektrik kablosu gibi sanıyorlar, aslında hiç öyle bir şey değil. Araçlarda kullanılan özel kablolar vardır. Bu kabloların üretildiği fabrika vurulduğu için bu iki ana girdiden eksiklik olunca araç üretimi azalıyor. Bu indirimi kimse beklemesin. Elektrikli araçlarda ÖTV indirimine gidildiğini kabul eden Batı, devlet elektrikli araçlarla ilgili ÖTV indirimine gitti. Bu iyi bir şey. Bu durum, kendi üreteceğimiz token satışına pozitif şekilde yansıyacak. Token fiyatı makul şekilde kalacağı için ülkemizdeki insanların araca ulaşımı ya da ihraç ettiğimizde dünyadaki satılacağı ülkelerde araca ulaşım daha ekonomik olacak. Dizel, LPG'li veya benzinli hiçbir araçta ne ÖTV ne de katma değer vergisi indirimi var. Bu da zaten olmaz. Örneğin otomobil bayisi 100 araç bekliyor ama 20 araç geliyor. 100 araç satılmak için isteniyorsa ve 20 geliyorsa devlet olmayan aracın nasıl indirimini yapabilir ki? Bu doğru bir şey değil. Bu indirimi de kimse beklemesin şeklinde konuştu. Eylül ve Ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Fahrettin. Putin Batı, vatandaşların araç fiyatlarının düşmesini beklediğini belirterek, halkımız fiyatların düşmesini bekliyor ama bu konudaki öngörüm zayıf. Eylül ve Ekim ayına kadar piyasa böyle gidecek. Ciddi artışları bu saatten sonra kimse beklemesin, araç fiyatlarında daha büyük köpükler oluşmayacak. Bayilerdeki sıfır araç fiyatları her şeyin belirleyicisidir. Bir de bayilere ne kadar otomobil geleceği de önemlidir. Döviz ve altında ciddi hareketlilik yok Onun için bu cümleyi kullanıyorum ciddi artış olmayacağını söylüyorum ama dövizde ciddi artış olursa araç fiyatlarında artış yaparlarsa yine artışlar devam eder dedi on haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20- 22'ye kadar bu ekranlarda ister Dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz Arikoç para basıyor. 95 milyon euro rekor üstüne rekor geldi değerli izleyenler. Fenerbahçe'de dış transferde rekor geldi. Kim Yong'u 18 milyon avro karşısında Rennes'e satan, satış ücretleri kazanılan paralar dikkat çekiyor. Pahalı ikinci futbolcu olarak sahaya geçti. Koç döneminde transferin kasaya 95 milyon euro Tottenham Hotspur, Loa Dingo Fijal Konten. Fenerbahçe adeta para basıyor. Sarı Lacivertliler Ali Koç döneminde 95 milyon euro kazandı. 15 temin, er Erbahçe'de dış, Fenerbahçe'de dış transferde rekor geldi. Kim Minvai'yi 18 milyon euro karşılığında Rennes'e satan sarı lacivertlilerde kazanılan paralar dikkat çekmeye başladı. Kim Mincai, Fenerbahçe'de bonuslar olmadan satılan en pahalı ikinci futbolcu olarak tarihe geçti. Ali Koç döneminde transferden kasaya 95 milyon euro girdi. 9. Takip Et daha sezona başlamadan kendinden söz ettirmeye başlayan Fenerbahçe'de kazanılan paralar dudak uçuklattı. Ali Koç döneminde müthiş bir transfer başarısı sergileyen sarı lacivertliler 95 milyon euro gelir elde etti. Fenerbahçe para basıyor. 4 yılda 95 milyon euro. Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde oyuncu satışlarındaki başarısını bu sezonda sürdürdü. Dört yıllık koç döneminde sarı lacivertlilerin kasasına yaklaşık 95 milyon euro koydu. 10 milyon euro üzeri beşinci satış. Kim Minvai'nin çıkış maddesini ödemeyi kabul eden Renness, Güney Koreli'ye imza attırınca sarı lacivertliler 18 milyon euro kazanacak. Bu transfer, Ali Koç döneminde 4 yılda 10 milyon euro üzeri yapılan beşinci satış olacak. Satış Rekorları Daha önce Juliano 10.5, Joseph de Soza 12, Elif Elmas 16, Vedat Muriki ise 17.5 milyon euroya yurtdışına satıldı. Bu satış miktarları bonuslar hariç kasaya giren rakamlar oldu. Yaysın, Allahyar, Ozan Tufan, Fernando ve diğer isimlerin satışlarıyla kasaya giren miktar 95 milyon euroyu buldu. Elvir Balic'ten sonra en büyük transfer. Kim Minca'yı transferinden doğrudan gelen rakam ise bütün isimleri geride bıraktı. 18 milyon euroya satılan Kim Minca'yı, Fenerbahçe tarihinin Elvir baliç'ten sonra en büyük miktara satılan ismi olarak tarihteki yerini aldı. Ucuza al, pahalıya sat. Derbahçede bahçede Vedat Muriki, Elif Elmas ve son olarak Kim Mincai, sarı lacivertli takıma geldikleri bonservis bedelinin oldukça üzerinde Avrupa'ya satıldı. Elif Elmas, 46'ı yakatlayarak gitmişti. 2000 17 yılında sadece 180 bin euroya alınan Makedon oyuncu Elgif Elmas, Ali Koç başkanlığında alındığının 46 katı fazlasına 16 milyon euroya Napoli'nin yolunu tuttu. Vedat Muri'yi 5 katı Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euroya alınan Vedat Muri ise bir yıl sonra Lazio'ya 5 katı fiyatına gönderildi. Kimme'ye öne J.A.E 6 katı Geçen sezon 3 milyon euroya gelen Kim min ise yine bir yılda değerini artıran isim oldu. Tam 6 katı fiyata rennes'e gidecek Kim, Fenerbahçe'ye de ciddi bir para kazandıracak. Bunlar ilgini çekebilir. Merit Park Otel Ama haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 2022'ye kadar der dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Benzin ve son sonbaharı işaret ettiler. Petrol işerken akaryakıt fiyatları bakın ne yapıyor değerli dostlar. Son dakika beni böyle akaryakıt fiyatları üzerine etkili olan petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanmış. Petrol 100 doların altına gerileyerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki seviyesine döndü. Bu düşüş sonrası vatandaşlar da gözünü benzin ve motorinin litre fiyatına indirim yapılması için yetkililerden gelen açıklamalara çevirdi. Uzmanlar Akaryakıt fiyatlarında düşüşün son bari derken indirimin reçetesini de açıkladı. Peki 15 Temmuz Cuma güncel akaryakıt fiyatları ne oldu detaylar haberimizde. Son dakika, petrol sert düşerken akaryakıt fiyatları, benzin ve motorun için sonbaharı işaret ettiler. Son dakika, petrol sert düşerken akaryakıt fiyatları, benzin ve motorun için sonbaharı işaret ettiler. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol, 100 doların altına gerileyerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki seviyesine döndü. Bu düşüş sonrası vatandaşlar da gözünü benzin ve motorin litre fiyatına indirim yapılması için yetkililerden gelen açıklamalara çevirdi. Uzmanlar akaryakıt fiyatlarında düşüş için sonbaharı işaret ederken indirimin reçetesini de açıkladı. Peki 15 Temmuz Cuma güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? Son dakika, yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Öte yandan, Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ham petrol dün 91, Brent petrol ise 94 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Rusya Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine dün ulaşan Brent petrol, bugün yukarı yönlü hareket etti. Haftanın son işlem gününde 100 doların altından fiyatlanıyor. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, abresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Peki 15 Temmuz Cuma güncel motorun, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları. Benzine indirim geldi. 30 TL'ye kadar çıkan motorun fiyatına 2 haftada 5 Türk Lirası 44 kuruş indirim yapılmıştı. 25 Liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 Liranın üzerine yükselmişti. Dün ise benzinin litre fiyatına 1 Lira 54 kuruş indirim geldi. Otogaz fiyatlarında ise beklenen olmadı ve indirimin aksine 30 kuruş zam yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları 15 Temmuz Cumhurbaşkanı motorun litre fiyatı 25 Türk Lirası 40 kuruş benzin litre fiyatı 23 Türk Lirası 66 kuruş BPG litre fiyatı 10 Türk Lirası 97 kuruş Ankara motorun litre fiyatı 25 Türk Lirası 49 kuruş benzin litre fiyatı 23 Türk Lirası 76 kuruş BPG litre fiyatı 10 Türk Lirası 87 kuruş İzmir motorun litre fiyatı 25 Türk Lirası 50 kuruş Benzin litre fiyatı 23 lirası 28 kuruş. WPG litre fiyatı 10 lirası 60 kuruş. Akaryakıtta indirim formülü. Enerji uzmanları ağır yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya'nın ham petrolü iskontolu olarak satmaya başladığını ifade ederken, EF'nin Nisan ayı raporunda Rusya'dan hem ham petrolde hem de motorinde Türkiye'nin ithalatın arttığının altını çiziyorlar. Ancak petrolün Rusya'dan alınmasına karşın akaryakıt fiyatları İtalya'ya göre belirleniyor. Enerji uzmanları pompa fiyatlarının yüksek piyasaya endeksli olduğunu ve bu durumdan vazgeçilirse ucuz benzin ve motorin fiyatlarını tabelalarda görebileceğimizin altını çiziyor. Uzmanlar ayrıca akaryakıt fiyatlarında indirim için tarihte verirken eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek rent aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatı da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak Eylül'den sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar diyor.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 Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle araç sahiplerinin yarısı eskiden yakıt alırken depolarını tamamen doldurduklarını ancak artık bundan vazgeçtiklerini belirtti. Karşılaşılan yeni fiyat seviyesi ise her 10 araç sahibinden 9'unun aracını daha arttırmak artık hayal. Araştırmada elzem olmayan nedenlerle araç kullanımının düştüğü ifade edilirken, her 4 araç sahibinden 3'ü artık ailecek araba gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor. Yine her 10 araç sahibinden 7'si, artık alışverişi araba ile gitmediğini ifade ediyor. 10 araç sahibinden 9'u, aracını eskiden her istediğinde kullandığını ancak artık gerekli olmadıkça kullanmadığını belirtiyor. Yakıt masrafını azaltmak için yeni yöntem. Haberde, işe gitmek gibi elzem bir nedenle araç kullananların sayısında dahi azalma olduğu dile getirilirken, bu duruma çare olarak yakın oturan iş arkadaşlarının araçlarını işi gidiş geliş için ortak kullanmaya başladıkları ifade ediliyor. Araç sahiplerinin yarısından fazlası bu yönteme başvurarak yakıt masrafını paylaştıklarını belirtiyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sözleşmeli personelin... Ve değerli izleyenler bu haberimizde birlikte tarikhaber.com'a haber bilgilerin şey. sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz tarikhaber.com'a bekleyebilirsiniz. yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha zorlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye son çıkar.